Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar internetten link kısaltarak nasıl para kazanıyoruz bu kazandığımız parayla neler yapabiliriz onu size de göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar aşırıdan kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmında bir tane link verdim referans linki. Ona tıklıyoruz arkadaşlar ve karşımıza arkadaşlar böyle bir sayfa gelecek. Şimdi buradan kayıt oluyoruz arkadaşlar şu sağ üstten ve burada gördüğünüz gibi e-posta telefon numaramız şifreyi tekrar edin falan böyle geliyor gördüğünüz gibi ee, ama sizin eğer herhangi bir üyeliğiniz varsa daha önceden açılmış bir üyeliğiniz varsa arkadaşlar zaten üyeliğim var diyerek buradan giriş yapabilirsiniz arkadaşlar ben de zaten şu an giriş yapacağım. Şimdi arkadaşlar giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfamız geliyor bizim. Burada üst tarafta gördüğünüz gibi istatistikler, linkler, napolar, para çek, etkinlik gibi ve diğer gibi böyle bir sürü segmentimiz var. Şimdi buradan gördüğünüz gibi örnek.com demiş zaten şurada hemen arkadaşlar mesela ne yazalım? e YouTube.com diyelim arkadaşlar. Takma adını ben sallıyorum çünkü daha önceden alınmış takma adlar olabiliyor arkadaşlar. Neyse. Oyun veya indirme gördüğünüz gibi burada e, neye yönlendiriliyorsa hani e, o link siz neye yönlendiriyorsa onu seçin standart link kısalt burası böyle kalsın. Çünkü e, bu mesela bunu seçerseniz kısalttığınız bağlantı HTTPS ulaşmaz. Yani bunu eee seçmeyin bence. Şimdi kısaltıyoruz arkadaşlar. Ve kısalt dedikten sonra şimdi mesela gördüğünüz gibi ben burada 2.80 lira kazanmışım. E, 3 lira da diyebilirim aslında. Burada gördüğünüz gibi e, günlük istatistik diyor ki, kaç gün gibi işte e, buradan para çek arkadaşlar para çek dediğimiz zaman e, gördüğünüz gibi mesela burada para çek dediğimde benden olay isteyecek ve onay verdiğim zaman da kartıma para gidecek arkadaşlar. Buradan linkler diyoruz mesela yine üst taraftan e, gördüğünüz gibi linkler var arkadaşlar yani sil düzenli sil düzenli mesela hemen şuradan düzenli diyelim arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi URL'yi Lütfen arkadaşlar Mesela e, buradan Etkinlik var etkinliğe hemen Gidelim arkadaşlar etkinliğe katılabilmek için şartta bundan e, tarihler arasında minimum 100 tıklamaya ulaşmış olmamız gerekiyor. Mesela burada toplu kısaltı var mesela. Toplu kısalta girebilirsiniz. Yani arkadaşlar zaten istatistiğe tıkladığımızda da bu ana sayfaya geliyor. Yani arkadaşlar böyle e, güzel bir şey dediğim gibi e, siz de böyle şeyler yaparak kısaltabilirsiniz. Linklerinizi paranızı alabilirsiniz. Şimdi ben e, para çektim diyelim kartıma gitti. Ne yapabiliyorum ben parayla? Steam'ci kodu alabilirim. Ondan sonra Steam bakiye alabilirim. Ee, ondan sonra cıma Google Play kod alabilirim. Valorant oyuncu e, Valorant oyuncu alabilirim. Ve zaten bunlar inanın uygulamasında veya paparanın uygulamasında APN olarak geçiyor arkadaşlar. oradan bakabilirsiniz mesela Discord kontrolü alabilirim yani gördüğünüz gibi Discord Nitro alabiliriz. Şey, mesela yani <gülüyor> gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya like atarsanız ve yorum da yazarsanız beni çok sevindirsiniz. Yani referans linkimi tıklamayı unutmayın. O zaman da sevinirim arkadaşlar. Ben görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.